Karşımızda kenar uzunluğu x olan bir kare var. Bu videoda karenin kenar uzunluğunun çevresiyle orantılı olup olmadığı konusuyla ilgili biraz kafa yoralım. Ne dersiniz? Pekala. Evet, nasıl yapalım? İsterseniz bir tablo oluşturalım. Buraya 3 tane sütundan oluşan bir tablo çiziyorum. Sütunların ilkine kenar uzunluğunu, yani x'i, ikincisine çevreyi, yani x artı x artı x artı x'ten 4x'i ve sonuncusuna da bu ikisi arasındaki oranı, yani çevre bölü kenar uzunluğunu yerleştireceğim. Kenar uzunluğu 1 çevre ne olur? 4 çarpı 1'den 4, öyle değil mi? Oransa 4 bölü 1'den 4'tür. Kenar uzunluğu 2 olduğunda çevre, 2 artı 2 artı 2 artı 2, yani 4 çarpı 2'den 8, oran da 8 bölü 2'den yine 4 olur. Benzerliği gördünüz, öyle değil mi? Çevre bölü kenar uzunluğu oranı burada ve burada ikisinde de 4 çıktı. Devam edelim. Kenar uzunluğu 3 olduğunda çevre 12'dir ve oran 12 bölü 3'den yine 4'tür. Bu arada bu sonuç aslında çok da şaşırtıcı bir sonuç değil. Çünkü karenin çevresi kenar uzunluğunun 4 ile çarpılmasıyla bulunur. Kısacası, çevre bölü kenar uzunluğu oranı, kenar uzunluğu x ise, 4x bölü x'ten her zaman 4'e eşit olacaktır. Ve bu da çevre ile kenar uzunluğunun birbirleriyle orantılı olduğu anlamına gelir. Çevre bölü kenar uzunluğu, her zaman 4 sonucunu verir. Tüm bu örnekleri yapmamıza gerek yoktu ama böyle daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. İsterseniz şöyle de yazabiliriz. Çevre eşittir 4 çarpı kenar uzunluğu. Bunun orantılı bir ilişki olduğu, çevreyi bulmak için kenar uzunluğunu bir sabitle çarpmamızdan da anlaşılıyor. Ve burada da eğer çevre bölü kenar uzunluğu Oranını hesaplayacak olursanız, yine dört bulursunuz. Evet, çevre ve kenar uzunluğu kesinlikle birbirleriyle orantılıdır.